Bir avuç insanın çabasıyla neler başarabildiklerini bu ile anlatmak istedim sizlere. Üçüncü sınıfa gelene kadar içimde var olan ya da var olduğunu zannettiğim farkındalığımla topluma hizmet ders almaya başladım. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışacağımızı öğrendiğimde merak ve heyecan içerisindeydim. Arayışlar sonucu bulduğum Omurilik Felçiler Derneği hocamızın da önerisiyle hayatıma girmiş oldu. İlk başlarda ne yapacağım, insanlara nasıl yardımcı olacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Zamanla onların her anda destek olabildiğimi fark ettim. Yaptıkları çalışmalar beni oldukça etkilemişti. Bugüne kadar ön yargılarımı bir tarafa bırakıp hayata buradaki insanların gözünden bakmayı denememiştim. Umutla çalışıp çabalayan, hayata tutunmaya çalışan bu insanları gördükçe beni üzen çoğu şeyin ne kadar anlamsız olduğunun farkına vardım. Hayattaki birçok zorluğu aldırış etmeden insanların neler yapabileceğinin ve üretebileceğinin en güzel ve en somut örneklerinden olan bu dernek çalışmalarını cam sanat üzerine sürdürüyor. Ürettikleri ürünler arasında takılardan süs eşyalarına kadar çeşitli cam ürünler küçük bir atölyede ortaya çıkıyor. Bu ürünleri uluslararası çalışmalarda sergileyerek ülkemizin adını dünyaya duyurmuş, ve engellerin aşılabilir olduğunu bir kez daha kanıtlamış olan bu güzel insanların kapıları, her zaman onları desteklemek isteyen, yanlarında olabilecek herkese açık. Umarım bir gün sizde benim gibi bu benzersiz deneyimi yaşar ve tüm engellerin aslında ön yargılarımız olduğunun farkına varırsınız.